Oraya mı oturdun? Tınan. Gip tek tek istiyorum. Ne hissediyorsun? İyi. <gülüyor> Mutlu musun? Hmm, çok güzel okuyorsun. Biliyor musun? Aferin sana. <gülüyor> Buradayız. <gülüyor> bay bay. Tamamdır. Hadi biz Oturun <gülüyor> şöyle biz. Maamukizip Tuna, Ege'yle yan yana duru. Bay bay yapın. <gülüyor> Çağrı. <gülüyor> Aşır, aşır, aşır, aşır, şey. aşır, tamam mı oldu mu? Teşekkür et Özge teyzeme Gel bunu yapalım. Sen. Gel, sen. Sen, gel, sen. yapalım gel gel yapalım. Çok güzel. Bay <gülüyor> <gülüyor> bye. Bay bay ya. Bye bye ya. Can <gülüyor> buraya baksana. Buradayım, burada. İyi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çımıştık çımıştık çımıştık. Abi bekleme çilesi. Abi bekliyorum. Değil mi kızım? He? Ha? Halime Beyza ağlıyor. Abi bekliyorum. Burası çok kalabalık. Değil mi? Değil mi kızım? Güzel.